Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma videoma hoş geldiniz. Minik bir süredir video çekmiyordum. Farkındayım. Minik bir ara vermiş diyelim. Ve şimdi sonumuzla devam ediyoruz. E şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda size Parrot çapın ne olduğunu anlatacağım. E, Parrot Chop İngilizce'de. İngilizce yani. Ee, parrot zaten papağan demek yani ama e, kuş da olabilir genel olarak kuşlar için sadece papağanlar için değil. Papağan chop şimdi chop ne demek onu anlatacağım chop ee, chop diye okunuyor. CHOP diye de yazılıyor. CHOP. Son işte çap şu demek mesela İngilizce yemek kitaplarını çok gezer. Mesela çap it diye. Mesela der ki işte maydanozları çapın yani doğrayın gibi. Minik minik parçaları ayırmak aslında. Keserek bıçakla. Yani papan yani papağan, yani aslında şöyle söyleyeyim. Meyveli Meyveli yem yani. Kuşlara meyve tabağı gibi düşünün. E şimdi bu ne? Size minik bir tarif de vereceğim. Onu hemen açıklamaya geçelim biz bu çapımızı yaparken yaptığımız yani parrot çapı yaparken yaptığımız tek şey kuşlarımızın yiyebildiği bazı meyveleri ve bazı sebzeler var belli meyve ve sebzeler bunlardan işte 3-4 tane ne kadar istiyorsanız o kadar seçiyorsunuz onları minik minik çap yapıyorsunuz yani minik minik doğuruyorsunuz kesiyorsunuz sonra onları karıştırıyorsunuz kuşunuza ikram ediyorsunuz bunu kafesindeki bir yemliğe koyabilirsiniz ama normal yemliği karıştırmayın çünkü eğer o yani o sebze meyveleri ıslak olduğu için normal yemle yapışır olmaz. Bunu ya ayrı bir yemleye koyun ya da dışarı çıktığında bir tabak gibi böyle bir de falan da verebilirsiniz. Bu kuşunuza alıştırma süreci de yani bir tadına baktığında filan zaten çok seviyorlar. Kuşların özellikle sevdikleri şeyler marulu acayip seviyorlar ama marulun tek bir sorun var ki çok fazla yediklerinde ishal oluyorlar genelde o yüzden onun az vermeniz gerekiyor her zaman için ama çok seviyorlar şimdi ben size birazcık o meyve sebzelerden bahsedeyim isterseniz bir çapın içine neler koyabilirsiniz Birkaç tane örnek vereceğim havuç koyabilirsiniz maydanoz koyabilirsiniz brokoli koyabilirsiniz sonra roka koyabilirsiniz başka tereot koyabilirsiniz şey çok soruluyor nane naneyi koyacaksanız yani e, yaprak nane e, naneyi koyacaksanız çok koymayın az koy yani detayları çok göremeyeceğim ama az koyun çok fazla koymayın e, ve eğer kuşum sever mi sevmez mi diye bilmiyorsanız da e, şöyle yapabilirsiniz direkt e, böyle az az hazırlarsınız her meyve sebzeden birazcık koyarsınız eğer verse daha çok yaparsınız ve e, bu meyve sebzeler hani koyabildiğiniz bazı şeyler ve bütün meyve sebzeler tam mevsiminde olursa çok daha iyi olur tabi her mevsimde olan meyve sebzelerde var ama genel olarak e, yani hepsi mevsiminde olursa daha iyi olur ben bugün de konuşamıyorum e, ve aynı zamanda yani Taze olmaları gerekiyor. Temiz yıkanmış olmaları gerekiyor. Tabii ki de bunları biliyorsunuz artık. Ee, yani böyle çap böyle bir şey anlatmış oldum. Bu arada aynı zamanda bunu yaptığınız kuşunuz çok sevdi. Mesela vereceksiniz. Devamlı onu tek tek e, hani her vereceğinizde kesmek birazcık mantıksız. O yüzden direkt şey yapabilirsiniz. Bir böyle e, kutular oluyor. Hmm, şöyle... Tamam göstereyim. Arkadaşlar kutuyu aldım geldim. İsterseniz böyle kutuları yapıp böyle şu kadar falan doldurup buzlu atabilirsiniz. Ee, mesela kuşunuza vereceğiniz zaman çıkartırsınız. İyice çözülünce normal kıvamına gelince verebilirsiniz. Şöyle bunlar ee, Böyle bir kapağı var. Şuralardan da kilitleniyor. Yani bayağı sıkı böyle. Bayağı da derin. Bunların daha büyük de oluyor. Daha minikleri de oluyor. Yani şu kadar açıklar doluyor oluyor. Ona göre siz yapabilirsiniz ya da yoğurt kabına falan da koyabilirsiniz de. Bunlar daha iyi yani direkt böyle buzluğa koymalık. Çünkü bunun üstüne direkt bir sürü şey de gelebiliyor zaten. Ee, bu videoda benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu da bu videoda biraz tip videosu gibiydi. Görüşürüz. Bye bye.